En çok konuşulan konu ne? Resesyon nasıl gelecek, sert mi gelecek, nasıl bizi perişan edecek? Bizim pek çok ekonomiste göre ki, kusura bakmasınlar çoğu çok ezbercidir, resesyon daha gelmedi bizi biçecek. Ama belki de resesyon çoktan oldu bitti. Amerika resesyondan bahsediyorum. Ve eldeki bazı enteresan veriler, Amerika'da resesyonun çoktan geride kalmış bir hikaye olabileceğini ve bundan dolayı önümüzdeki dönemde hem hisse senetlerinde hem Bitcoin başta olmak üzere kriptolarda pozitif günlerin bizi beklediğini söylüyor olabilir. Eğer bugün bahsedeceğim iki indikatör geçmişteki gibi borsanın öngörülmesi konusunda doğru sonuçlar üretirse bizi çok iyi günler bekliyor olabilir. Videomu ilk çekti. Hazırsanız başlıyoruz. Bir yatırımcı olarak Bloomberg'ü tabii yakından takip ediyorum ve orada çeşitli indikatörler yayınlanıyor zaman zaman. Bunların en önemlilerinden bir tanesi Bloomberg Intelligence Regime Index. Yani Bloomberg araştırma rejim endeksi. Bu endeksin yapmaya çalıştığı şey Amerika Birleşik Devletleri resesyona giriyor mu yoksa resesyondan çıkıyor mu bunu ölçmeye çalışıyor. Ekranda gördüğünüz gibi Bloomberg'ün attığı başlık Amerika'nın resesyonu çoktan geride bırakmış olabileceğini gösteriyor. Çünkü diyor daha evvel hiç yanılmamış olan endeksimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin artık resesyondan çıkıp pozitif günlere doğru açıldığını ve bundan dolayı da yakın zamanda hisse senetlerinde ciddi bir ralli yaşanabileceğini iddia ediyor. Bu indikatörün hesaplanmasında resesyonun öncü işaretleri olan kapasite kullanımı, işsizlik başvuruları, üretim ve hizmet endeksleri ve bir yandan da piyasadaki sentiment yani piyasalara karşı yaklaşım ölçünü ve bu tek bir endeks haline getiriliyor. Şimdi burası çok hoş bir haber. Amerika Birleşik Devletleri bu endekse göre geçen sene 2022'nin Haziran Temmuz'unda resesyona girmiş. Yıl başında ise resesyondan çıkmış. Yıl başından beri hisse senetlerinde yaşanan rally'nin belki de açıklaması bu. Belki de bazı yatırımcılar Amerika'nın resesyondan çoktan çıktığını, önümüzdeki günlerde daha kötü şeylerin olmayacağını öngörmüş durumdalar. Şu anda ekranda endeksin işleyişini görüyorsunuz. Burası tarihi resesyonları Amerika Birleşik Devletleri'nin ve gördüğünüz gibi endeks bu resesyonlarda dipten geri dönmeye başlayınca resesyondan çıkış gerçekleşmiş hep. Ve baktığımızda bugün de dipteyiz gibi gözüküyor. Alt tarafta 6 aylık hareketli ortalamasını görüyoruz. Aynı endeksin ve burada da her seferinde şu çizgiye değdiğinde veya bu çizginin hafif altına indiğinde Amerika resesyonu yaşamış sonra çıkmaya başlamış. Peki biz bu durumda burada ne görüyoruz aslında? Amerika şuralarda resesyonu çoktan yaşamış olabilir. Çünkü gördüğünüz gibi burada çıkış eğrisinde. Grafiklerinde gördüğünüz gibi her seferinde bu indikatör doğru olarak Amerika'nın resesyonu yaşadığını ve resesyondan çıkmakta olduğunu tahmin etmiş. Böyle bakarsak biz geçen sene resesyonu bitirmiş olabiliriz. Bu indikatörün hesaplama mantığı tam olarak bize açmıyorlar. O yüzden doğru mu yanlış mı bilmem ben sonuçlara bakıyorum. Ve sonuçlar bana diyor ki bizi bir boğa aralisi bekliyor olabilir. Peki bu ne kadar büyüklükte bir boğa aralisi olur? Bloomberg bunu da S&P 500 endeksi üzerine hesaplıyor ve diyor ki o biraz önce gördüğümüz grafikte ne zaman yukarıya doğru dönüş başladı. Ondan sonraki 3 ay içerisinde 8 defanın 7'sinde borsalar yukarı doğru gitmiş. 3 aylık süreçten bahsediyoruz burada. Görüyorsunuz sadece bir kez düşmüş 7'sine yukarıya gitmişler. Ortalama %7, %8'ler civarında. O gösterge yukarı doğru döndükten sonraki 6 aydan hep borsalar yukarıya gitmiş. Bir vaka hariç. 8'in 7'sinde borsalar yukarı gidiyor. Hatta bir tanesinde o 6 ayda %30'luk prim yapmış S&P 500. Bir yılda baktığımızda yine 8 kez o indikatör yukarı doğru döndüğünde 7'sinde piyasalar yukarı doğru gitmişler. Ve bir hayli sert girişler de var. Şurada görüyorsunuz %40, %50'lere yakın S&P 500'ün pozitifte olduğunu görüyoruz. Bunun Nasdağ'a ya yansıması çok daha yüksek olur. Bitcoin'e yansıması ise çok daha radikal olur. Tekrar söyleyeyim. Bu indikatörü ben hesaplamadım ama rakamlar bize diyor ki önümüzde bir boğa rallisi olabilir. Açıklamasında şöyle yapıyorlar. Aslında enflasyonla ilgili beklentiler biraz daha olumluya dönüyor. Bakmayın o enflasyon yapışkan olacak diyenlere beni takip edin. Detaylarda bunun üzerine çok durdum. Hatta dün bir IMF yetkilisi de aynı şeyi söyledi. Enflasyonun Kalıcı olmadığını görüyoruz. Bunu aşağı doğru gideceğini görüyoruz dedi. %2'yi beklemiyorlar ama %3 civarında bir yere doğru sanıldığından hızlı ineceğimizi öngörüyorlar. E bu durumda Fed'in fazla kasmasına gerek kalmıyor. Fed kasmayınca da neden resesyona girelim gibi pek çok şey konuşulabilir. Ve galiba bu indikatör diyor ki borsalar bunu fiyatlamaya niyetli. İndikatör yanılabilir mi? Elbette yanılabilir. O yüzden anlattıklarımı asla bir yatırım tavsiyesi olarak almayın. Sadece gördüğümü size paylaşıyorum. Benim Twitter'da yakından takip ettiğim bir hesap var. David Keller diye CMT diye bir yatırım danışmanlığı şirketinin kurucularından. Son derece enteresan veriler sunan her seferinde o da bize başka bir endeksten bahsediyor. Bu endeksimizin ismi de Kopok. Kopok endeksi nasıl hesapladığını ona hiç girmeyelim şimdi. Soyadı Kopok olan birisinin keşfettiği bir endeks ve borsaların yeşile doğru dönmesi konusunda bir işaret olarak görülüyor. Bakın şuradaki dikey çizgiler kopoy endeksinin satın al sinyali verdiği yerler şunlar ve hiç yanılmamış görüyorsunuz yeşil vermiş borsa yukarı doğru ve ciddi bir tırmanış düşüş yeşil gelmiş borsa yukarı doğru düşüş yeşil gelmiş borsa yukarı doğru düşüş yeşil gelmiş borsa yukarı doğru sonra burada tekrar aynı şey görüyoruz düşüş yeşil gelmiş biraz gecikmeli olarak gelmiş borsa yukarı doğru ve şurası da tam bugünlerde yaşıyoruz işte Borsa düşüşünü tamamlamış ve yukarı doğru gidiyor ve bizim Kopok indeksimiz diyor ki satın al. Kopok endeksi nasıl hesaplanıyor? Oldukça karmaşık dediğim gibi detayına girmeyeceğim ama bana oldukça ümit veren bir işaret olduğunu söyleyebilirim bunun da. Tabii öte yandan herkes de bu kadar umlu bakmıyor. Mesela Goldman Sachs diyor ki düşüş devam edecek. Sebebini de şu grafikte anlatıyorlar. Bu grafikte yatırımcılar Amerikan piyasalarına para mı yatırdı, para mı çıkarttı? Ona bakıyorlar özellikle de bireysel yatırımcıların ve bireysel yatırımcıların büyük oranda şurada görüyorsunuz para çıkarttığını bunda geleceğe yönelik kötü bir işaret olduğunu söylüyorlar. Ayrıca yine endekslere gelen eleştirilerden bir tanesi S&P 500 endeksinin yukarı çıkaran hisse senedi sayısının çok az olduğu yani Apple gibi, Microsoft gibi, Tesla gibi, Büyük şirketler yukarı doğru taşıyorlar. Küçük firmalar buna pek katılmıyor. Bu da sağlıksız bir tırmanış olduğunu iddia ediyorlar buna dayanarak. Gerçi son zamanlarda bu biraz yayıldı. Daha fazla şirket katılıyor ama böyle bir eleştiri de var. Valla kararsızın bugünden itibaren yeni bilançolar geliyor. Bir önceki videomda bahsettim. Netflix, Tesla, Charles Schwab çok önemli bilançolar geliyorlar. Eğer bunlar olumlu gelirse pozitif bir havaya dünya olabiliriz. İnşallah da öyle olur. Çünkü uzun zamandır çok negatif bir dönemden geliyoruz. Evet, ilk 3 ayı bu yılın çok iyi ama geçen sene çok daha yedik. O zararları telafi etmek lazım. Lütfen tekrarlıyorum. Anlattıklarımı yatım tavsiyesi olarak düşünmeyin. Sadece gördüğüm çok ilginç verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben uzun zamandır piyasaların boğa rallisinde olduğunu söylüyorum. Artık boğa rallisi hızlanabilir gibi de geliyor bana. Pek çok indikatöre baktığımda bu iki enteresan indikatör de benim fikrimi destekliyorlar. Bakalım kim haklı çıkacak? Her şey çok kötüye gidecek diyen ezberci ekonomistler mi yoksa benim gibi bardağın dolu tarafını görenler mi? Sevgiyle kalın hoşça kalın görüşmek üzere.